Eğer elimizde iki grup ve her grupta 4 nesne varsa. Hemen bakalım. İşte ilk dörtlümüz, bu da ikinci dörtlümüz. Bunu 2 çarpı 4 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Bu 4 artı 4 ile aynı şey. Bakın 2 adet 4 var. 4 artı 4 ve 2 çarpı 4. Demek ki elimizde 8 adet nesne varmış. Gözümüzde de görüyoruz, sayalım hemen 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi videoyu durdurun ve yandaki 8 nesneyi tekrar gruplandırın. Ama bu sefer farklı bir şekilde gruplandırın. Önceki örnekte 8'i 4 ve 2'nin çarpımı olarak yazmıştık, değil mi? 2 çarpı 4 eşittir 8. Şimdi 8'i başka sayıların çarpımının sonucu olarak bulmaya, farklı bir şekilde gruplandırmaya çalışın. Şimdi birlikte bakalım. İlk akla gelen bu nesnelere iki tane dörtlü grup yerine dört tane ikili grup olarak düşünmek. Dört tane ikili grup. Bakalım, ilk ikili grup, ikinci ikili grup, üçüncüsü ve son olarak da dördüncü ikili grup. O halde 4 çarpı 2 eşittir 8 yazabiliriz. 4 tane 2 var. 1, 2, 3 ve 4. Hepsinin içinde de 2 var. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 artı 2 artı 2 artı 2 eşittir 8. Yan tarafta iki adet dört vardı, onları topladık. Burada da dört adet iki var ve onları topluyoruz. Peki bu sekiz nesneyi başka nasıl gruplayabiliriz? Mesela bir nesneden oluşan sekiz grup diyebiliriz. Bunu deneyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz çarpı 1 şeklinde yazabiliriz ve yine 8'e eşit olacak. Bunu toplama olarak yazmak istersek de şöyle olacak. 8 tane 1 yazacağız. Yazalım hemen. 1 artı 1 artı 1 artı 1 4 tane etti. artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Eşittir 8. Peki, gruplandırma için başka yol kaldı mı? Tabii ki. 8 nesneden oluşan bir grup, tek grup olarak düşünebiliriz. Hepsi bir parça. 8'li bir grup. Bunu 1 çarpı 8 olarak yazacağız. O da 8'e eşittir. Ama diğer örneklerde yaptığımız gibi toplama işlemi olarak yazmak istersek toplayacak bir şey yok maalesef. O halde sadece 8 yazacağız. 8 eşittir 8. Şimdi size bir soru. Şu ana kadar bu gruplara ayrı ayrı yaklaştık. Peki ya hepsine 8'er nesneden oluşan 4 grup olarak bakarsak? Elimizde kaç nesne olacak? İlk 8'li grup... İkinci 8'li grup, 3üncü 8'li grup ve dörncü 8'li grup. O halde bunu 4 çarpı 8 şeklinde yazacağız. Bu da 8 artı 8 artı 8 artı 8 de aynı şey. Peki bunun sonucu ne? Burada videoyu durdurun ve siz bulun. Evet, bunun birkaç yolu var. Bütün nesneleri sayıp kaç tane olduklarını bulabilirsiniz. Ya da 8 ve katları ile sayarsınız. 8, 16, 24, 32. Ya da 8 artı 8 eşittir 16, 8 daha eklersek 24 olur, 8 daha eklersek sonuç 32.